Hemen sormak isterim belki mağaza müdürü olmayı düşünen kadınlar vardır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenler vardır. Bir kadının için temel olarak hangi vasıflara, özelliklere sahip olması gerekir? Yani mağaza müdürü olmak için aslında tabii ki bir perakende geçmişi muhakkak arıyoruz eğer dış bir adaydan bahsediyorsak e, çünkü önemli e, bir şekilde.